Yer güzelliğin Ayın on dördü Yer güzelliğin Ayın on 12 On haziran Çaldın gönlümü Çaldın gönlümü Çadırayım gelsin Anamla babam Çadırayım gelsin seni anam babam kader seni oturup bana yazsın kader seni oturup bana yazsın sensiz huzur olmaz çıkıp gelse sen sensiz huzur olmaz çıkıp gelse